Web Teknolardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Melih ile beraber hem TikTok'ta bolca gördüğümüz hem de yurt dışında satılan bu ilginç ürünleri aldık size ve şimdi birlikte onları deneyeceğiz. İlk sırada ilk ürünümüz neydi? Kırılmaz uçak. Bir açarak anlatalım istersen. Kır, kırılmaz uçak. Yuriyan evet. uçaktan sonra, evet. Yani Yuriyan uçak bence daha yaratıcıydı. Ama şey değil mi? Ben bunu biraz araştırmak istedim. Çince olduğu için hiçbir şey araştıramadım. Sonra böyle uzun süre geçirip bir şey kırılmaz uçak ad altında bir şeyler izledim falan. Bu arada kolu çok güzel değil mi? Benim bayağı evet, hoşuma gitti. Çok tatlıymış. Bir dakika. Çizilmiş abi. Sizik var bunda. Bak burada çizik var. Bu arada biz Değil. bunu TikTok'ta gördük arkadaşlar. Yani baya baya, baya izlenen videoları vardı ve kırılmaz diye geçiyor. Yani uçak tamamen çatık yani evet, arkadaşlar bu, ya. Bir yere çarpsa evet kırılmaz. Ek kanatları var, evet pervaneleri kestiniz arkadaşlar. Şu dişte olur herhalde numara yazan yer. Evet, burada kanatlara ek yapıyoruz ki arkadaşlar kilometre bazında hızı daha da fazla vay olsun vay. diye. Bu arada bunun fiyatı böyle 400-500 lira civarında arkadaşlar. Evet, vay hadi vay uçurmayı vay. deneyelim o zaman. Tamam, vay. şuranın bir üstünü açalım arkadaşlar. Vay. Düz zeminden uçağımız yani tamam. havalanacağına garanti veriyoruz inşallah. Şöyle küçük bir pilimiz var. Bunu şarj ettik. USB ile şarj olabiliyor. Aa. Bence bir de şu şeyi tatlı olmuş. Yani kırılması şu an tek espirası. böyle çarptığında kırılmayacak olması bence. Güzel. Güzel. Bu arada kumandamız 3 tane kalem pille birlikte çalışıyor arkadaşlar. Meri'yle şu bence. an madem ilk videomuz kardeşim Aynen. ben bunu senin Bizim denemeni birlikte. istiyorum. İlk videonun ah, şerefini. Buyurun. Evet. evet arkadaşlar. Şu an hafif böyle evet. bir RGB'leri var aslında. RGB. RGB. Tabii, RGB. Tabii tabii tabii bunlar Bunlar özel bu arada. Şimdi ben senin için pisti hazırladım kardeşim. Ah, çok teşekkür ederim. Ve buyurun. buyurun. Ne, neyle kalkacak? Dur tamam dur. Yürüyen uçak durumu gerçekleşmiş evet, yürü, oldu. Evet. Yeterince hızırımı ama. alamadı acaba pistten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından kırılmıyor. Bak uçmayla ilgili evet, bir vaadi yani. yok zaten arkadaşlar. Kırılmayacağını söylüyor. Evet yani doğru bu arada. Kırılmıyor hadi. yani. Normal kağıt uçak gibi düşünün. <gülüyor> tamam ben bunu böyle atayım Aynen, sen, at. sen de devam et. Ben de palmiyeye. <gülüyor> ama dur dur. Ben başlatayım şeyini Aynen. öyle kullan. Bak elimde gücü hissediyorum elimde Ay, dur. Hadi. Kırıldı mı? <gülüyor> dur kral. <gülüyor> Sıkıntı yok gibi hala arkadaşlar. Tamam. Son kez atıyorum. Baş... Biraz daha yukarıdan atacağım. Tamam, Değilen. başlatıyorum ben. Haydi! Hadi bakalım! Ooo! Gitti! Güzel. Masum kırmızı Gül klibine döndük arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar şimdi bu uçağın uçabileceğine kanaat getirdik birlikte ve bizim ofisin yanındaki parka geldik. Burada bir uzun mesafemiz var. Işıklarımız hazır, uçağımız hazır ve gönderiyorum. Evet. Bir şey diyeceğim. Buraya Bir dakika Oo. dur bir! Düşünüyor. Şimdi... Şeyi görebiliyor Aa. musun? Baksana. Aa. Arkaya verdiği güce bak. Gönderiyorum. Ready. <gülüyor> ha. <gülüyor> o Hadi. Bu indirme, indirme. Gel buraya. Beni elime getirebilir mi? Ya mey. Ah be. <gülüyor> Burada. Evet. Küçük bir uçak, kırılmaz uçağımız. Bir tık <gülüyor> bir incindi diyelim. Evet. Kırılmadı sonuçta. Yani uzun mesafede uçabiliyormuş. En evet. az onu gördük ki Hiç daha yeni yapmana rağmen. Tam olarak yatın hareketli söylenemez ama. Evet. Yani. Ama yine de böyle zevkine arada bir uçurmak istiyorsanız, uçurmayı denemek istiyorsanız en azından <gülüyor> Aynen. alabilirsiniz diyelim. Aynen. Hadi yani. geri dönelim. Hadi. Şimdi ikinci ürünümüze geldik. İkinci ürünümüz ne? Mini shaver. Şey Bunun esprisi şu arkadaşlar. Bunu telefonumuza bağlayıp tıraş yapabiliyoruz. Bir açalım. Şöyle açalım. Mesela. <gülüyor> yani istediğimiz gibi olmadı ama açılmış bulundu en azından. Şöyle çıkaralım. Şöyle bir parçası var. Yok, bence bir şey diyeyim Bununla bir tıraş yapmayalım abi bu. Can acıtacak bir şeye benziyor ama ya hadi bakalım. tüyü alacak, şey alacak Aynen, alacak. aynen aynen. Ya da hani doğal kazamız varsa o tarz de yarayabilir. Bunu bir adaptöre bağlayalım. Neye takacağız? Lightning adaptörü türde Bu arada bütün adaptörler içinden çıktı. Bu çok mutluluk verici bir şey. En azından size adaptör aratmıyor. Bu tarz böyle yurt dışından sipariş verilen şeylerde bir sürü şeyi dışarıdan almanız gerekebiliyor çünkü. Bir önce deneyelim. Taktığınızda telefonun ekranın açık olması gerekiyormuş. Taktığımız gibi de çalışmaya başlıyor. Şimdi bu mevzuyu çok uzatmayalım. Direkt uygulamalı anlatalım. Merdan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Eyvallah. Bir dakika. Ha, şimdi sana nasıl bir tıraş yapıyoruz? Abi saçlar kalacak abi, şu anlardan biraz sakalları Ha sakal. Saç kime gidiyorsun sen? Saça bizim mahallede bir var, o hallediyor. Yeni bir aletim var, çok iyi onu ilk sende deniyorum. Bir yandan biri mi arıyor abi yoksa? Şöyle, inceden başlayalım. Hafif ses geliyor bu arada. Evet. Alıyor bu arada. Çok ince de olsa alıyor. Senin canın yanıyor mu? Yok hiç şey olmaz. Hiç hissetmiyorsun değil mi? Yani ben normalde. Böyle de, böyle de berberiz işte bak hiç. Bu normalde sakallarınız kısayken işte sinek kaydı boyutuna getirmek için kullanmanız gereken bir alet bu. Yani çok uzun bir sakala uyguladığınızda kesinlikle canınız yanar yani bıçakları çok büyük çünkü. Bir dakika çok çok özür dilerim. Eyvallah. Önemli bir telefonum var. Sıkıntı yok Sura abi. Sıra bakma kardeşim. Alo. Alo. Abi hoş musun ya? Metroşa geleceğim de. Abi bayram öncesi hiç müsait değilim biliyor musun ben. Deme. Vallahi çok sıkışık. Akşam gelirim dersen olur abi, ayarlarım abi, ama 8. <gülüyor> bir şey yok be abi saç sakal zaten ya. Abim dediğim gibi bak 8 buçuk arası gelebiliyorsan abi, olur gelemiyorsan abi, çok abi, yoğunum be. Evet arkadaşlar inanamıyorum gerçekten. Evet Melih sakal bırakmadım ben evet. de kardeşim. Gözükmedi <gülüyor> mi? <gülüyor> yok çünkü. Yok. <gülüyor> Evet, şöyle basit bir motoru var. Bak şimdi şunu yapacağım. Şunu yapayım bari izleyici için. Evet. İnce, i̇nce ince ucundan sakalları aldı i̇nce diyebilirim. Ince. Abi eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Borcum ne kadar? Senin bana borcun ne kadar abi? Biz onu alı sağda çözeriz mi haftaya? Eyvallah. Ne diyorsun? Eyvallah. Eyvallah, eline korna <gülüyor> sağlık. Eyvallah. Şimdi 3. ürünümüze geldik ve bu ürünümüz arkadaşlar TikTok'ta gördük bunu ve milyonlarca izlenmişti. Üstünden anlayabileceğiniz <gülüyor> üzere bir tuvalet ihtiyacınız olduğunda, arabadasınız, yoldasınız. yani şu beni çok gıcık etti bu arada. Lütfen şuna yaklaşır mısın? Evet. Diye. Bak ürünü anlatıyor. Kadın için diyor. Erkek Şimdi bunu geçtik. Anatomik olarak arkadaşlar imkansız ve bak kadının <gülüyor> düz erkeğe günde fermuha hani fermuha şey, şeyin içine doğru girmiş. Hani buradaki ima yani çok çok iğrenç yapmışlar evet. bence. Ama bir tanesini deneyelim dedik arkadaşlar. Tabi yani arkadaşlar biz bunu burada gösterdiği şekilde denemeyeceğiz yani. Biz internetten bir tane daha işte bunu kullanabileceğimiz bir aparat aldık. Ama bu işte yani kadın mıdır erkek midir tabi... Evet erkek arkadaşlar 50-55 yaş ortalığı. <gülüyor> İnanmışsınızdır belki, hani limonat olduğunu söyleyelim. <gülüyor> bu arada burada 8'li paket, biz bunu 25 dolar civarına geldi yani 8'lisi. Yani 3-5 dolar civarı bir şey geliyor tanemesi. Ama si. bir şey değil mi? Bazı anlarda gerçekten değer biliyor musun? Şu görseldeki arkadaşlar için değerdir bence. Şöyle içine bakalım mı? Bak, içinde şöyle 2 tane göstereceğim size. Head gibi bir şey var arkadaşlar. Verdiği vaadi de şu, sen buraya sıvıyı bıraktığında... ...bu sıvı burada hem katılaşacak, biraz daha şey olacak. Akışkan bir yere gelmeyecek, kapatacaksın. Tamam Melih, sen istersen evet, tut. Ben, ben de tutayım, e, sen de bir de şeyi boşaltayım şey buraya. Yapan. Evet arkadaşlar, evet. şöyle evi. ortalama bir insan tabii bunu ne kadar yapar bilmiyorum. Şöyle bi' sabah bir de yeşil çay içmiş olayım. Yolda bir tane kahve içilir. Evet, tamam. Yeter mi sence? Bir ağırlığını şöyle... Yani, koy koy evet, koy. koy yolda, da, şimdi da. yolda kahve içildi. Aa doğru, şimdi bak bir dakika az yapamam. Çünkü sebebi bak, hani artık, <gülüyor> bak hani artık buralardan çıkıyor anladın mı? Hani o yüzden kadın avunun ortasından gelmiş <gülüyor> arkadaşlar. yani. Bu şu koy, anlama geliyor yani, koy, koy, koy, koy, koy. <gülüyor> Evet, tamam. Şimdi bunu şöyle bir kapattık. Kapattım. 60 saniye içinde diyor. Hmm. Yatır bakayım bunu bir şeye. <gülüyor> Dursun bakalım bir. Açılmaz değil mi? <gülüyor> evet, 60 saniyemiz var arkadaşlar. Bir bekleyelim bakalım Bir, bekleyelim bir, dakika. Bakalım. bir dakika, iki dakika en azından. Aynen. Bir dakikadan fazlana şans verelim. Bu arada bir tanesine de az koyacağız arkadaşlar. Hani evet. ne kadar tutar, ne kadar katı olur bilmediğimiz için. Bu da hani sabah evden çıktım. Hani aynen. ofiste de uğraşmayayım diye. Direkt kapatalım. Bunu ben bir ters çevireyim mi? Bir bakalım şey aynen, aynen, bir sallasan şey belki tarla yolundan gidiyorsun. Aynen, böyle yolda giderken. Bir şey oldu, bu böyle... Aa. Burada mantıkken sen de ters döndün. <gülüyor> Aynen ya, yani, diyelim, kasar bir <gülüyor> Bir şey değil mi? Katı bu şu an. Yapma. Oo. Kas katı oldu abi. Peki buna bakayım mı? Dokunuyorum. Bir bakalım. Buna bir şey olmadı abi. Açıyorum. Peyde aslında çekmiş, arada görüyorsunuz onu kağıtı. Büyük ihtimalle onun alabileceğinden fazlasını verdik ona. Bizim izlediğimiz videoda bu maviye dönüşüyordu ama... ...gayet ilk günkü renginde koruyor. Bunu ben bir şuraya Çok dökeyim oldu. mi? En azından ne hale geldiğini de göreyim. Burayı büyük ihtimalle dökebilirim diye yaptılar. Şöyle bir dökeyim. Kenara. Evet evet arkadaşlar çok, çok kötü, kötü ya. Yani aslında çekti ya kötü çekmedi de kullanılabilir mi yani bunu artık siz karar verin, biz bir şey demeyelim ama şunu vaat etmediğini de söyleyelim yani 700 cc'ye kadar alır diyor. Biz mantıken az önce koyduğumuz yaklaşık 700 cc ydi. Onu almadı yani. 3-5 dolar arası demiştik. O da yaklaşık 45-50 yani liraya, liraya geliyor. Buna daha az koymuştuk aslında istersen bir de bunu açalım. Hadi bakalım. Belki daha net daha çok emmiştir de bir farkı evet. görelim. Onu da şuraya yanına dökelim. Ama bu hakikaten şey sana. O çıkmıyor. Aaa. Aaa Aa, bak Aa. bayağı şey. Da enlesenize o. Aaa Bence bir sonraki ürüne geçelim artık. Diyelim sıradaki ürünümüzü arkadaşlar. Ben açarken sen de bunun ne olduğunu söylemek ister misin? Üzerinde farklı renkler olan bir şey ve yüzükle dokunup müzik yapabilmenizi iddia ediyor. Böyle bir vaadi var daha doğrusu. Müzik Toy for Kids diyor arkadaşlar. <gülüyor> yani çocuklar için <gülüyor> müzik oyuncağı olduğunu söylüyor. Bu arada güzel de yapmışlar. Evet. Bu arada bunun fiyatı 1500 lira falan civarında. Tamamını yurt dışından aldık bu ürünlerin. Bu da onlardan birisi. Telefona app indirmeniz gerekiyor. Şöyle çok basit bir uygulaması var aslında. Takabilir miyim parmağıma müsaadenle? <gülüyor> Şöyle işaret evet parmağıma. Takmak istiyorum arkadaşlar. Burada connect. bir sensör var. Hı hı, connect diyelim. Gördü şu an. Gördün mü beni? Bakalım. Uh -huh. ST-22-42. Yani evet, şurada evet, ışık yandı, söndü. Burada hazır beatler falan mı var? Ben şöyle göstereyim, sen döne, ben göstereyim. Peki, kapa kapat. Şu an nostalji evet. 90'lar pop parçası başlangıcı var. <Gülüyor> disconnect oldu. E, bu ne be? Tekrar bekliyoruz. Yani la biz bir parça yapamadan ne bağlantı mi? koptu. Şurada biz şarjja takabiliyorsunuz arkadaşlar yandan bunu. Bir de şöyle bir sensörü var. Bir de şöyle güzel bir logo yapmışlar. Evet. evet. Neden? Bağlantı hatası verdi şu anla. Şöyle bir hata verdi. Neden Bakalım. verdi hatayı? Ne yazıyor? Hata verdi, teşekkürler. Güzel, anlamamıştık. Aynen, hiç vallahi yani. Bilmiyorum, ben çocuk için faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yok ya, ya bir de çaldığı müzik de yani bir çocuk için <gülüyor> değil. ya, eğer çocuğunuz böyle müzikle hoşlanıyorsa o da <gülüyor> ilginç yani. Onu yine 1500 liraya çocuğa bir enstrüman alsın, Aynen. kendi kendine kurcalasın. Aynen öyle, en azından başlangıç seviyesi bir şey olur ama parmaklar alışır, bir şey olur yani. Ve arkadaşlar... Son ürünümüz. Aç bakalım. Acaba bakalım. ne? Acaba ne çıkacak? Şarjlı, dezenfekte, tabancası. Tabancası. tabancası. Tabancası ya. Tabancası. Bu arada hani... internet bir ilanında şarjlı diye satıyorlar arkadaşlar. Eğer farklı bir şeyse biz bunu bilmiyoruz. Onu söyleyeyim. K9 Pro. Pro Plus. Bak Olmaz. ya bir Pro'su var, bir de Pro Plus'ı var. Plası bu Plus'ıymış. 180 dakikada şarj oluyormuş. 60-80 dakikada da şarjı gidiyormuş. Yani çok dandik bir şeyle fütüristik filmlerdeki silahlar arasında gidip geliyor. <gülüyor> bu arada şey şuradan çıkarabiliyorsunuz aznesini. Zaten Plus Çıkar ben hemen buna bir dezenfekte doldurayım. Bunun bu arada yine işte TikTok'da orada burada videoları var arkadaşlar. insan buna dezenfekte ediyor falan filan. Siz bunu şimdi ultraviyolo ışık sanabilirsiniz bu renginden dolayı. Çünkü sanan arkadaşlarımız çok var. Evet, ben de öyle sananlaştım. <gülüyor> evet, ama gayet ürün özelliğinde bile şey diyor 6 tane mavilet ışık diyor yani. Hani böyle bir yok ama yani görünür de siz detay okumuyorsanız bunu baya yani ultraviyolo ışığı olan e, temizleyici bir şey olarak alabilirsiniz. Bana değil evet. yani şöyle İlk önce, ilk önce şuraya bir sıkayım, evet, görelim. Neyle karşılaşacağız? Oooo! Oo. Oo, Oo. Çok güzel Şimdi arkadaşlar, diyelim ki ev arkadaşınız var, eşiniz var, dostunuz, kocanız, selginiz bir şeyiniz var ve evinize geliyor. Dışarıdan geliyor. Şimdi pandemi malum. Ve onu geldiğinde böyle dezenfekte etmek isterseniz ona karşı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben Melih'le <gülüyor> bunu çok güzel bir şekilde deneyeceğim. Evet. Hadi gel. Kimin kocası bu, bu benim kocam, evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi... Evet, bu ürünle birlikte de arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer sizin de böyle ilginç bulduğunuz ürünler varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Biz alır sizin için deneriz. Arkadaşlar ee, bir, sonraki, bir videoda sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere. Olarak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <gülüyor> hoşça